Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler yavaşlat. Evet arkadaşlar bugün canla birlikte var oynadık ve da eğlenmeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gider. Bu arada abone olmayan kişilere sayısı arkadaşlar. Abone olan kişilere sayısına göre çok fazla. Lütfen videoyu izledikten sonra eğer beğenirseniz, kanalı severseniz aşağıdan abone olup zile basmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz, beğenmek ücretsiz. Umarım hoşunuza gider video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bedwars bad... son videodan bedwars'tı galiba son, son videodan ipixel'de. Bu bedwars evet. Craftwise'e böyle ilişkiler üretmeye devam edeceğim. Ama bugün konuğum var. O zaman da konukla bir video yapmıyorum. Konuklu bir video yapmıyorum. Yani can konuşmayı Can. Can'ın fengini aldım videoya. Sesi yok. Bu arada adamlara doğru gidiyorum. Yanımızda mavi varmış. Bugün bahsedeceğim konu yok arkadaşlar. Aslında ne ee, nereden bahsedebiliriz? Yok. Öyle takılıyoruz. Bu arada kullandım. Selamun aleyküm. aleyküm selam kardeş. Arkadaş ne yapıyorsun ya? Vallahi ne yapayım? Adamların bedenini kırmaya gidiyorum, gelsene. Yok sen kır, gel. Tamam. Evet kırmak adamlık mı lan? Adamlık la. Yok değil. Şimdi bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam bu adamı kestim. Şu anda oynadığım tek sükin ismi Chesboy 30 kpk arkadaşlar. Bilmeyenleri söyleyip öldüm bu arada. Can o keyifler nasıl mi? abi sen Tabii nasılsın? Efendim. Keyifleri ye ben de iyi. YouTube'a başlayacağım. Aynı işte içerik üretmeye çok. Evet YouTube'a başlayacak bu arada arkadaşlar. Yakında yeni videosu geliyor. Canın da açıklama kısmında var gidip izleyebilirsiniz evet. kendisini. Yalnız bu gri fena. Nasıl fena? Yani şu griyi nasıl alacağımı bilmiyorum. Boş griyi alamadım. Mi? Griye beraber gitmemiz lazım. Yok bir dakika bak kim bu? Yeşil bu. Burası da yeşil bez mi değil. Aa orası yeşil bez mi. Ve yeşilin bezini diyorum. Geleyim ben de. Yalnız griler bu da bize gelecek. Ya ben çok uzak değilim gelemezsin. Ya da yer gelebilirsen gel. Bence Ha yeşil bize gelmiş oğlum. Kırdım ben yeşili. Arkamdan geliyor. Hatta bu. Ben... Kırıdım mı yeşili? Kırtım. örme işte. Yeşil makro bu arada. Boğuldu. Şimdi gençler bu arada videoları beğeniyorsanız, videolara abone olmayan kişi sayısının %55 olduğunu gördüm ben istatistiklere baktığımda. O yüzden videoyu ben adamlar geldi, adamlar geldi. %55 hayır, abone olmaları gerek. Evet, kesinlikle. Bir aşağı attım. Tamam, diğeri de aşağı düştü. Gel seriden tamam. grilere gidelim ya. Gri, hadi koş. Hı -hı arkannayım. Tamam bekle. Aa, ee, evet. Gerçekten abone olmayan sayısı 155.000. Şey. Bu, bu hiç hoş değil arkadaşlar. Bakın sizin için burada ben içerik üretiyorum her gün. Her gün içerik arıyorum. Yanda aynı şekilde YouTube'a başlıyor. Yani bu nedir ya? Ne dur ya? Nedir? nedir? Gidip, nedir? Gidip birilerini izliyorsunuz ama bize gelince abone olmayayım diyorsun Ar arkadaşım. Aç sana bildirimleri. Yeni videolardan haberdar ol. Videoda eğleniyorsun, gülüyorsun, ediyorsun ama yeni videoda eğlenmiyorsun neden ayıp ayıp kardeşim bak ben senin için burada yatak falan kırıyorum adam öldürüyorum ayıp değil mi ayıp öldü <gülüyor> <gülüyor> nasıl kim öldürdü Nasıl olabilir? Neden bu kadar pro oynuyorum? Nasıl? Bu Hayır, neden bu kadar? Öldürdüm. Sen mi öldürdün? İşte canın böyle öldürmesinin sebebi chessboy 99 30 kpek arkadaşlar. Açıklamak istedim linki var bu evet. arada. Gördüğünüz gibi. Tam bedwars pek Daha olmasa şöyle, da, uesmi tap pek olsa da dâr ediyor işte. Benim sana demir vardı yalnız. Ne yapayım? <gülüyor> ne yapayım? Lan! Aa! lan, o, lan. Adam oldu. Merhaba. <gülüyor> Yavrular gel, gel. ya ya. Dur dur ya. Ah! Onlara gidip bizim benzik haberimiz olmayacak. Olmaz tabii. Niye böyle durmuşsun? Oh, hiç fold çalmadan ne kadar profesyonelim be. Ah, ya. Kır, bizim isimiz. <gülüyor> ya böyle bed olur mu ya bed wars dediğin. Bütün yataklar kırılır. Kötü bir oyun. Sen bütün yataklar kırılırsa niye bed wars olsun ismi? Yatak savaşları. Ee. Ne e? Yani sen kendi yatağımızı kırabilirsek ne anlamı kaldı oyunun? Yatağımızı kormanın ne anlamı kaldı? Bilmem. Yatağı niye koruyam? Neden korumuyon? Neden koruyam? <gülüyor> böyle, böyle devam edecek bu? Evet, gidecek. Aha! Ortada bu mor var. Morun benzine gideceğim şimdi, moru kıracağım. Morları, morlara, morları kırıyorum şu anda. Aa, morları kırdım! Morları kırmak için 5 tane aldım. 20 tane elmasım var. Ciddi misin? Evet. Bütün altınlarımı harcadım. Hep senin yüzünden. Morlar... Geri istiyorum ben. Geri istiyorum. Morlardan biri Oo, öldü. Diğeri nerede acaba? Zümrütleri almış. Aa diğerini gördüm. Bak, bana bak, bana bak, bana bak. Ha. Hayır, hayır. Bakıyorum sana. Mı? Neredesin? Aa gördüm. Aa oh, çok iyiydi. Evet. Ölüyorum, ölüyorum. Bırak bırak, hayır. <gülüyor> Bizi Herif. kırmaya gidiyor adam. Kıramaz o, çoksun. Mülayim başarımı kazandı. Mülayim. <gülüyor> Bombacı mülayim. Evet. Cici. Mesela... <gülüyor> <gülüyor> Lan kırmızılar geldi, kırmızılar geldi. Beklesinler, söyle. Can, geliyorlar can. Hayır, gelmediler. Geldiler. İhtiyar edemezsin. de sen geldi. Oradan sen vurdun uzağına. Tabii tamam, gel kırmızıları kıralım. Ölme. Gitme gitme, nereye gidiyorsun? İntikam ben almaya yokum. gidiyorum. <gülüyor> ben yokum. Lanet olsun. Olma. <gülüyor> Yatağımızı kırdılar. Bu bir kan davasıy dur. Çat, çat, çat, Yardım et! Can! Yardım et! Can! <gülüyor> yardım, <gülüyor> geldim! Geldim! <gülüyor> Biliyorum yok bir şeyim yok. Nereye vuracağım adamı ha? Aa, o blokta da... ya. Şey. <gülüyor> ya blok kasıyor bir yandan ya. <gülüyor> Düşürdü! <gülüyor> <gülüyor> Lan onun altı yok onun altı yok. <gülüyor> helal! Helal kır şimdi öldür onu. O çok kötü oynuyor zaten. Ay sarı geldi <gülüyor> Hata yok bunların Aaaa bize kırmızı geliyor bize kırmızı Ciddi misin? Çabuk gel <gülüyor> Kırmızı Gelme lan Kırmızı Kırmızı Kırmızı diyorlar bak kırmızı Kırmızı Evet evet Güzeldi bu. espri için akademik bir ödül verilmesi gerekiyor. Ay! Odunları dağıtmış patron. Yok, odunları yokmuş. Ben gerizekalıymışım. Ah be yolu keşke düzgün çıksan. Bloom yok. Ya can bir adam öldüreceğim be. Bu kadar mı zor be? Şarjırdım. Gittim ben sen. Çat, çat, <gülüyor> <gülüyor> tamam Tamam tamam tamam Sorun yok. Sorun yok. Sorun var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Sorun var mı? Yok. Öldürüyorum. Geliyorum. Öldürüyorum, öldürüyorum. Çabuk. çabuk. Geliyorum. Ya he he. <gülüyor> Lan yeşiller geldi, yeşiller. Evet. Ananı baba güne oldu burası. Orası mit. Nasıl ya? Adam gitti hemen kırıldı. Kırıldı. adamlar kırmıyor ya. Kırmıyorlar yataklarını. Hayır, sadece kırıldı onlar. La ne yapayım da? O oh, adam saatik makrosu. Oha oha oha geliyorlar. Geldi. Abi saatik makrosuna bak. Kırdı kırdı. <gülüyor> <gülüyor> ya yatağımızı ya. kırdılar Yatağımızı... arkada arkada dal ona öldür onu öldür onu. Benim canım çok az. Benim canım az benim canım. Ya <gülüyor> Sen <gülüyor> 50 saat bir adama vuramadın. Bu nasıl bir şey ya? <gülüyor> evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video videoyu hoşunuza gittisiniz. video aşağıdan beğenmeyi lütfen. Ee, bu seferlik böyle bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olun. Bu arada bildirimleri açın. Çünkü abone çok önemli arkadaşlar. İleride Youtuber'ta kalmam sadece kişilerden birileri sizsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Can sen bir şey diyor musun? Yok. Görüşürüz. Like atsınlar. Evet. 拜拜